Herkese merhaba ben Tolga Özbek, Havelsan'da yaptığımız canlı yayınlarda genellikle bu yayınları genellikle değil bugüne kadar hep Ankara'da yaptık ama ilk defa bugün sahaya indik. Bugün İstanbul'dayız, Tuzla bölgesindeyiz ve Tuzla'da Yoncu tersanesinde Tershanesi'nde Rıhtım desek herhalde buraya dek, Rıhtım nedir neyin üzerindeyiz? Şu anda güvertinin, Rıhtım'ın üzerindeyiz. Tolga Bey hoş geldiniz. Bu hoş arada buldum. Tekrardan. Ee, Bugün Arkamda görmüş olduğunuz silahlı insansız deniz aracı Sida hep böyle ihalara aklımız takılıyor. Sida Sancar'ın hikayesini iki değerli konum var. Beraber konuşacağız. Sancar'ın detayları bu gökyüzünde başlayan insansız sistemler karadan sonra artık su üstünde. Dünyada nereye doğru gidecek? Bu tür konuları beraber konuşacağız ama size önce konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Hemen yanımda Yonca Onuk Genel Müdürü Yavuz Aras e, Yavuz Bey e, biz hoş geldik tesislerinize. E, sizlerle beraber bugün buradayız. E, sizlere sorularımız olacak. Önce sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle Tolga Bey hoş geldiniz. Sancar'ın üretim hattı olan Yonca Onuk Tersanesi'ne. Deniz ile birlikte sizleri bugün burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Bu vesileyle de Savunma Sanayi Başkanlığımıza bize bu fırsatı tanıdığı için onlara ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Bu proje savunma sanayi başkanlığımız tarafından e, adı konmuş, konseptleri konmuş çok çok önemli bir proje ve çok iddialı yaklaşımlar var. Ve tabii ki olayın Havelsan tarafında e, Deniz Bey var. Havelsan'ın İstanbul ayağını yürütüyor. Ankara'da genel müdürlük, İstanbul'da da ağırlıklı deniz sistemleri. Havelsan RG ve Platform Entegrasyon Direktörü Deniz Remzi Dumlu. Deniz Bey, siz buradaki Havelsan'ın deniz sistemlerinden mi sorumlusunuz, İstanbul ayağını oluşturuyorsunuz değil mi? Tolga Bey, çok teşekkür ediyorum. Herkese de iyi akşamlar diliyorum bu arada. Ben de Yavuz Bey gibi İstanbul bölgesine ve Tersler bölgesine hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi Havelsan'ın komuta kontrol savunma teknolojilerinin İstanbul bacağı da bir mühendislik direktörlüğü var. O mühendislik direktörünün başında da ben kumarım. Burada genelde yaptığımız şey komuta kontrol sistemlerini advent özelinde ve daha önceki komuta kontrol sistemleri özelinde geliştirmek ve bunları Türk Deniz Kuvvetleri'nin ve DOST ülkelerin Deniz Kuvvetleri'ne ait platformları montaj ve integrasyonu yapıp bunları hem Türk Deniz Kuvvetleri'ne hem de DOST ülkelerimize teslimi sağlayan bir ekibin başındayım, onu yönetmekteyiz. Burada tabi Sancar dediğimiz zaman insansız hava araçlarıyla Türkiye insansız sistemlerde çok çok önemli bir adım attı. Bu sadece tabii gökyüzüyle sınırlı kalmadığı, İKA olarak adlandırılan insansız kara araçları sistemlerinde de benzer bir konsept var ve işin üçüncü ayağını da insansız su üstü sistemleri sidalar veya insansız deniz araçları ida gibi farklı farklı alt başlıklar oluşturmakta. Şu anda da savunma sanayi başkanlığı tarafından başlatılan projede bir konsept konulacak. Bugün arkamda görmüş olduğunuz Sancır'ı detaylı bir şekilde işleyeceğiz. İlerleyen dakikalarda ise bugün biraz hem sahaya indik, konsept olarak da farklı bir yaklaşım içerisindeyiz. Değerli savunma editörü, altı değerli arkadaşımız, sektörel yayın yapan bu konuda uzmanlıkları olan arkadaşlarımızın sorularıyla da beraber olacağız. Sancır için bir bir tanıtım filmi hazırlandı. Eğer rejimiz hazırsa bu filmi de önce bir izleyelim. Şöyle bir dışarıdan görelim. Arkasından benim sorumlarımla beraber sancarı sizlere anlatmaya başlayalım. Anlatım filmini, Sancar'ın izledik. Gerçekten performans açısından çok farklı bir sistem. Bu Sancar'la ilgili olarak da tabii ki iki çok önemli savunma şirketimizin çok büyük tecrübeleri var. Önce ben sorulardan birkaçını ben kendim çok merak ediyorum. İzninizle sormak istiyorum. Ve tabii ki Yavuz Bey'e sormak istiyorum. E, Yoğun Onuk tersaneleri, çok ciddi bu sektörde e, gerçekten butik üretim yapan, bunun yanı sıra geliştirdiği teknolojileri... Dünyaya da farklı ordularına, deniz kuvvetlerine, hükümetlere de ihraç etmiş Yonca var. Yonca Unuk olarak arkamda görmüş olduğunuz e, Sancar'a ne ekliyorsunuz, siz neyi yansıtıyorsunuz Yonca onu Aslında biz sizin de bahsettiğiniz gibi gemi inşa sektöründe çok butik bir alanda inşa faaliyeti sürülen bir tersaneyiz. İleri kompozit teknolojileri kullanarak bugüne kadar sizin de ifade ettiğiniz gibi 10 ülkenin 14 farklı organizasyonuna 170 üzerinde botumuzu teslim ettik. 170 Ve hala, bot. Evet, 170'in üzerinde. Üzerinde. An itibariyle 176 diyebilirim. İnşallah Sancar'la birlikte bu 177 olacak. Teslim ettiğimiz, bitirdiğimizde. Bence 177'de kalmazsınız bu sektöre girince bu sayıyı herhalde 10'ar, 20'şer çıkacak. <gülüyor> Biz de öyle değerlendiriyoruz. Diyor. Dolayısıyla Yonca Onuk ortaklığı olarak bu alanda gerçekten kendimizi farklı bir yere koyuyoruz. Türk gemi inşa sanayinin özellikle kompozit gemi inşa alanında lider konumunda bir tersane olarak bu sektörde faaliyetlerimize devam ediyoruz Tolga Bey. Peki Havelsan, Deniz Bey'e soralım. Havelsan Sancar'da hangi sistem ön planda? Evet, Tolga Bey, şimdi Savunma Sanayi Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın başlattığı bu vizyon kapsamında Türkiye'de üretilmekte olan bu silahsız insan... Silahlı insansız deniz araçları dediğimiz SIDA'ların her birinin, üretilmekte olanların her birinin farklı bir takım yeteneklere sahipli. Bu kapsamda baktığımızda Sancar'ın da diğerlerinden ayıran bir takım özellikleri var. Ben çok özür dilerim, lafınızı kesiyorum. Biraz internetle ilgili problem yaşıyoruz. Biraz sonra tekrar bağlanacağız, tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden. Yayının başında da belirttiğim gibi bugün İstanbul'dayız, Tuzla'dayız, Ankara dışındayız. Bazen teknik aksaklıklar olabiliyor. İnternetle ilgili kısa bir problem yaşadık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tersane şartlarında burası bir üretim yeri. Aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya denizcilik açısından açılan özel bir kapısındayız. En son Deniz Bey'e bir soru sormuştuk ama yarım kalmıştı. Sancar'a, Sida'ya, Havelsan olarak sizler neler katıyorsunuz Deniz Bey? Tolga evet, ve çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın vizyonu çerçevesinde ya Türkiye'de birden fazla SİDE üreticisi mevcut. Bunların her birinde birbirinden farklılaşan ve ortaklaşan bir takım özellikleri var. Ama Sancar için konuşursak bunların hepsinin ötesinde bir öne çıkan belirgin bir farkı var bize göre. O da bu platformda ADVENT sistemini kullanıyor olmamız. Yani evet. Advent bu e, SIDA'nın aklı desek e, çok doğru bir kelime olur. Çok doğru bir e, benzetme olur. E, aklının ötesinde yani ilave fonksiyonlarımız da var. Belki konuşmanın ilerisinde onlardan bahsediyor oluruz. Gazeteci arkadaşlarımdan da epey soru var Advent'le ilgili. Evet. Sonuçta Advent e, bu sistemin aklı ve diğer ek özellikleriyle birlikte e, sistemin aklını götüren bir yapı ama bir yandan da Herhalde Yoncu Onuk'la ilk ortaklığınız değil. Bu daha önceden de farklı projelerde sanıyorum. Tabii ki Havelsan'la birlikte daha önce farklı projelerde, farklı ihalelerde birlikte çalıştık. Havelsan bizim bu anlamda stratejik ortağımız diyebilirim. Evet. Dolayısıyla ben de Deniz Bey'in sözlerine bu anlamda katkı babından birkaç bir şey daha ilave etmek isterim Yoncu Onuk özelinde. Aslında Sancar her ne kadar bir prototip olarak şu anda savunma sanayi başkanlığı bir projesi olarak devam etse de aslında... E, bu anlamda kendini kanıtlamış bir e, dizayn, tasarım. E, o da neden şöyle ki biz e, daha önce gene Savunma Sanayi Başkanlığımızın açtığı bir hale deniz kuvvetlerimizin süratli devreye botu ihtiyacını karşılamak maksadıyla 8 adet botumuzu deniz kuvvetlerinin envanteline teslim ettik. Ve bu botlarımızın tekne yapısını Sancar'ın e, inşa süreçlerinde kullandık. Bu botlarımızın dolayısıyla denizcilik özelliklerini, manevra kabiliyetlerini ve deniz kuvvetlerimiz tarafından harekat sahasında bilfil kullanması nedeniyle kabiliyetlerini, imkanlarını gördük ve performansını da bir anlamda test etmiş olduk. Bu anlamda Sancar aslında kanıtlanmış bir tasarım. Sadece içinden biraz insanları alacak, evet, e Havel Sanadvent'i daha <gülüyor> etkili olarak kullanılacak ve ortaya Savunma Sanayi Başkanlığımızın koyduğu muhtemel e 4 farklı proje devam ediyor. O sorularda da onlardan da biraz e söz ederiz. Bu projelerle birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da belki de sahada bunu deneyerek yeni evet. konseptler ortaya çıkacak. Ben eminim ki Türkiye İHA'da yakaladığı başarının bir benzerini su üstünde yakalayacak. E, programın başında da dediğim gibi sizler de lütfen izleyicilerimiz merak ettiği konularla ilgili lütfen bize yorum yazsınlar. Bu yorumlardan da soruları değerli iki konuma soracağım ama bugün e, aslında bu programı benle yapan Çeşitli gazeteci arkadaşlarım var, savunma editörü arkadaşlarım var. Eğer rejimiz hazırsa ilk sorumuzu Anadolu Ajansı'ndan Göksel Yıldırım'la birlikte hazır olduğu zaman video bana rejiden şu an işaret geldi hazırmış. Savunma sanayinde insansız sistemlerin kullanımı giderek yaygınlaşıyor. İnsansız hava ve kara araçlarına yakın zamanda insansız deniz araçlarının eklenmesi bekleniyor. İnsansız sistemler, muharebe sahasında sürpriz etkisi başta olmak üzere bir dizi önemli sonuca yol açıyor. Türk savunma sanayi bünyesinde de insansız deniz araçlar alanında bir dizi proje yürütülüyor. Bunlardan bir tanesi de Havelsan ve Yoğuncoğunluk Tersanesi tarafından yürütülen Sancar projesi. Peki Sancar projesini diğer projelerden ayıran özellikler neler? ya da başka bir ifadeyle Sancar'ın alameti farikası nedir? Evet, Göksel Yıldırım'ın sorusu. Göksel diyor ki, şu an Türkiye'de 4 farklı SIDA projesi yürütülüyor. Sancar SIDA'yı diğer 3 projeden ayıran en önemli özellikler nedir? ya ee, daha doğrusu Sancar'ın, SIDA'nın alameti farikası. Bir yonca onuk tarafından isterseniz siz de başlayalım. Tabii aslında az evvel gene bahsetmiştik. Sancar Sida'nın bizim açımızdan alameti farikası, kendini kanıtlamış bir tasarım olması. Bunun yanında modüler inşaat teknolojisi kullandığımız için Sancar'ın kendinden beklenen mevcut görev fonksiyonlarını yerine getirirken ileride doğabilecek, ileride, ileride ihtiyaç olabilecek farklı görevleri yerine getirmek için ilave görev yüklerinin de üzerine alayabilme olması Sancar'ı bu anlamda da farklı bir yere koyuyor. Ayrıca Deniz Bey buna ilave edecektir muhakkak, bizim e, Havelsan'la olan işbirliğimiz kapsamında Advent'i kullanıyor olmamız ve bu anlamda yer kontrol istasyonundan e, Advent Savaş Yönetim Sistemi vasıtasıyla Sancır'ı otonom olarak kontrol edebiliyor olmamız da bizim e, aslında ön plana çıkaran özelliklerden birisi olarak değerlendiriyorum ben. Siz evet, ne diyorsunuz diyor, Deniz yok, Bey? Çok... Bu arada arkadaşlarımız da Savunma Sanayi ST'den Anıl Şahin'in videosunu, sorusunu hazırlasınlar. ikinci soru olarak onu alacağız. Ve ben de çok katılıyorum. Yani üzerindeki e, görev yükü açısından baktığımızda çok modüler bir yapıya sahip olarak dizayn edilmiş vaziyette tekne. O görev yükünün değişmesiyle birlikte onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek olan üzerindeki kontrol kontrolsü dediğimiz advent de bu platform üzerinde bulunuyor. Ama buradaki en belirli özelliklerden bir tanesi platformda advent olmasının yanında e, advent kullanan diğer e, deniz kuvvetleri unsurları tarafından da kontrol edilebilir bir sahip Yani diğer gemilerle konuşabiliyor diğer gemilerle kullansak. Diğer gemilerle konuşabiliyor ve diğer gemiler tarafından da kontrol edilebilir bir yeteneğe sahip oluyor. Aynı zamanda gerekirse sahilde kurabileceğiniz bir yer kontrol istasyonu üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Bu diğerlerinden bence ayıran belirgin farklardan bir tanesi. Şöyle bir örnek versek bilemiyorum menziller tabii deniz üzerinde değişiyor. Ee, buradan SİDA'yı yola çıkardık, şöyle Tuzlu açıklarına geldik, adalara geldik, bir başka gemiye devredip, advent üzerinden belki Tekirdağ açığına, Çanakkale açığına götürmek, farklı farklı e, advent sistemleri, deniz kuvvetlerimizden ana sistemi. E, böyle bir şey mümkün mü acaba? E, mümkün. E, bu tasarladığımız, düşündüğümüz bir şey. Yani birbirlerine devredilecek şekilde e, buradan göndermek, başka bir platform tarafından kontrol devre alınması, orada başka görevler tahsil edilmesi gibi onlar bizim de gündemimizde. E, Dolayısıyla çok güzel bir noktaya e, parmak bastınız. Aslında e, pardon efendim, efendim. E, Sancar'ı e, sadece bu anlamda görev yükü ve donanımlar bazında inşa etmiyoruz. Bu silahın nasıl kullanılacağına yönelik e, Havelsan'da birlikte konseptleri de düşünüyoruz. Nasıl kullanılmalı, neler yapılabilir? Bunları birlikte her zaman değerlendiriyoruz ve düşünme aşamasındayız. Neticesinde Sancar hayata geçtiği zaman konseptiyle birlikte göreve başlayacak. Ben izleyicilerimiz için kısa bir şey söyleyeyim, nasıl İHA'larda e, e, uydu üzerinden buradan kaldırıp çok uzun bir menzil içerisinde takip edebiliyorsak SIDA'larda da Advent sistemiyle ile Sancar gemilerimizi görebildiği zaman komut edildiği zaman çok daha o gemilerimiz neredeyse oraya kadar menzili tabii ki yakıtıyla e, ne dahilinde ise oralara kadar gidecek. Ben bir teknikle bir şey sorayım. E, kaç saat denizde kalabiliyor? Menzil olarak... Sancar şöyle e, 10 knot süratli e, 400 mile kadar e, seyir icra edebiliyor. Bu anlamda 40 saat kadar denizde kalabilme imkan kabiliyetine sahip bir plan Yani 400 mil böyle bir İstanbul'dan çıkarsak çok rahat İzmir'i... Yani İzmir İstanbul boğazını geçeriz, geçeriz. İzmir'e kadar geliriz. İzmir'e evet. çok rahatlıkla Tabii. görev yapıp oradan dönebilecek menzil ki... Epey bir menzili buradan görmüş oluyorsunuz. Şimdi ikinci videomuzda ikinci sorumuza geçeceğiz. Anıl Şahin, Savunma Sanayi ST sitesinin genel yayın yönetmeni Anıl'ın sorusunu dinliyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar. iki sorum olacak. Öncelikle insansız sistemlerin rahat harekat icra edebilmeli açısından... Yönetim ve muhabiri sistemleri çok önemli. Bu kapsamda Sancar'ın bu yetenekleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Ayrıca deniz harekat ortamı elektronik harbinin yoğun olarak uygulandığı bir ortam. Bu kapsamda Sancar ne gibi öz savunma kabiliyetlerine sahip? İkinci sorum ise Sancar'a Advent Savaş Yönetim Sistemi'ne entegre edileceği daha önce duyurulmuştu. Advent şu anda Türk Deniz Kuvvetleri'nin birçok platformuna entegre edilen bir Savaş yönetim sistemi. Peki Sancar'a ne gibi yetenekler kazandıracak? Bunu da açıklarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Anıl'ın da sorusunda özellikle elektronik harbe karşı ne tür etkileri, ne tür önlemler var Sancar'la? Bunu soruyor Anıl. E, isterseniz Deniz Bey siz mi cevap vermek istersiniz? Bir yani cevap vereyim. E, tabii e, DOS, yani e, barış zamanı kullanılması ötesinde harp zamanında bu e, sildiyaların kullanılacağını varsayıyoruz. Harp zamanı kullanıldığı durumlarda biliyorsunuz elektronik karıştırma ortamı. O da bir silah haline geldi artık günümüz evet, savaşlarında. Kesinlikle. Burada tabii hem kendisinin harekatını icra edememesi, kendi lokasyonunu şaşırması gibi bir çok elektronik biliyorsunuz yöntemi mevcut. Bu yöntemlere karşı belli standartlar kapsamındaki korumalarımız, <gülüyor> GNSS'i karşı karıştırmaya karşı koruma, artı veri iletimindeki bir takım şifreler ve kriptolama metotlarını biz harf sahasını uyguluyor olacağız e, bu arada tabi Reci'deki arkadaşlarımız MSI dergisinden Seçil Özsay'ın e, sorusunu hazırlarken benim bununla ilgili de e, bir sorum var Türk savunma sanayi başta Selsan olmak üzere elektronik harp konusunda oldukça yetenekli keza Havelsan'ın da bu konuyla ilgili çeşitli çalışmaları var e, bunlardan etkilenmeden e, bu operasyonu yapmak sadece tabi deniz araçları değil hava ve karada çok çok önem arz ediyor bu açıdan da Türkiye'nin ciddi bir tecrübesi var desek katılır mısınız buna? Kesinlikle. Türkiye'nin geçmiş 15-20 senesi içerisindeki savunma sanayinin gelişimine bakarsak, dışarıdan tedarik eden bir ülkeyken şimdi artık kendisi üreten ve dışarıya bunları satışını gerçekleştiren ülke haline geldik. Bunlar içerisinde tabii ki elektronik harf sistemlerimiz de var. Onun haricinde silah sistemlerimiz de var. Diğer sensör sistemlerimiz de var. Bu anlamda söylediğinize katılmıyorum. Hem elektronik harf alanında hem diğer alanlarda e, gerçekten e, dünyada belirli bir yere ulaşmış bir ülke haline döndük. savunma sanayimizin çeşitli firmaları. Ben videolarımda gerek Habersanla beraber hazırladığımız buradaki canlı yayınlarımızda videolarımızda işte sistem size aitse yazılımını siz yapabiliyorsanız özgün bir hale getirebiliyorsanız milli bir sistemi özgün hale getirdiğiniz zaman işte bunları kendi konseptinize oturmak oturtturmak veya dışarıdan gelecek engellere karşı daha kuvvetli olmak herhalde çok çok önemli. Bu da bu projenin temel noktalarından biri olduğunu düşünüyorum. Bu arada tabii Evesay Dergisi'nden Seçil Özay'ın <gülüyor> soruları var. Seçil Hanım'ın da sorularını beraber dinliyoruz. Merhabalar. MESİ Dergisi olarak buradan herkese iyi yayınlar dileriz. Bizim üç tane sorumuz olacak. İlk sorumuz Havel Sana. Sancersi'de Advent Savaş Yönetim Sistemi tabanlı ilk insansız görev sistemine sahip. Advent'e insansız deniz araçlarına yönelik kabiliyetler nasıl bir süreçte eklendi? Çalışmalarınız ne zaman başladı ve nasıl ilerledi? Bu süreci sizden alabilir miyiz? İkinci sorumuz Yonca Tersanesi'ne. Yonca Tersanesi yıllardır insanlı platformlar tasarlıyor ve bu platformlar dünya genelinde de kullanılıyor. İnsansız platform tasarlamanın zorlukları nelerdir ve Yonca Onuk Tersansı bu konuda ne gibi yenilikler getirmiştir? Ve son olarak da her iki firmaya ortak bir soru sormak istiyoruz. Türkiye son dönemde insansız deniz araçlarına yönelik önemli çalışmalar yürütüyor ve bu çalışmalar sektör kamuoyunun da gündeminde önemli bir yer edinmeye başladı. Örneğin 25-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Saha Expo'da insansız deniz sistemlerinin geleceği ve Türkiye'nin potansiyeli başlıklı bir panel gerçekleştirilecek. Sizler bu panelde ne gibi konuların ele alınması gerektiğini düşünüyorsunuz? Ve sizce sektörün öncelikleri bu konuda neler olmalıdır? Verdikleri yanıtlar için şimdiden her iki firma yetkilisine teşekkür ederiz. Değerli meslektaşımız Seçil Özsoy, MSA dergisinden e, sorduğu soruda öncelikli olarak e, yoncu oldukla başlayalım. İki tarafa da soruları var çünkü. Ee, uzun yıllardır insanlı sistemler tasarlıyorsunuz, insansa doğru bir adım attınız. Ee, burada insanlığıyla karşılaştığımız zaman karşılaştığınız sizin bir zorluklar var mı veya nasıl bir konsept değişikliği? Tolga Bey teşekkür ederim tekrardan bu soru için. Biz e, demin de bahsetmiştim. E, yaklaşık 35 senedir e, gemi inşaat sektörünün ileri kompozit teknolojileri kullanarak yüksek süratli platformları yapıyoruz. 10 ülkenin 14 farklı organizasyonunda bu botlarımız kullanılıyor. Ee, sorumuza gelecek olursak, biz bu geçen süre zarfında elde ettiğimiz tecrübeyi, bilgi birikimini Sancar'ın gerek tasarım, gerekse gemi inşa, inşa alanındaki faaliyetlerine de yansıttık. Ee, i̇nsanlı yerine, insansız olarak inşa ettiğimiz bu botumuzda özellikle ekipmanın yerleştirilmesine yönelik olarak genel aranjmanlarımızı ortaya koyduk. Dolayısıyla aslında bu bilgi birikimimiz ve tecrübemiz Sancar'ı silahsız olarak inşa etmemizi, insansız olarak düzeltiyorum inşa etmemiz açısından bize bir zorluk yaratmadı. Gene Havelsan'la birlikte bu botun e, ileride ihtiyaç olabilecek konseptlere yönelik olarak görevlendirilmesi, tasarlanması açısında da birlikte e, fikir jimnastiği yaparak daha neler yapabiliriz hep düşündük, tartıştık. ve Bunun üzerindeki çalışmalarımız da detaylı olarak devam ediyor. Dolayısıyla bugün burada e, günün sonunda e, şunu söyleyebilirim size. E, Havelsan'la birlikte <gülüyor> milli bir otonom yazılımı olan, özgün bir otonom yazılımı olan, tasarımıyla yerli ve milli olan Sancar'ı bugün sizlerin huzurunu takdir etmekten de ayrıca çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Benim kısa bir sorum olacak bununla ilgili. Normalde sizin tasarladığınız, ürettiğiniz teknelere baktığımız zaman böyle teknenin su üzerindeki formuyla Sancar'ın biraz daha formu arasında böyle bir yaklaşım farkı. Çünkü sonuçta insan olduğu zaman insanın ayakta durabileceği kadar yükseklik evet. gerekiyor teknelerde. Bunda daha sistemlerin daha tasarımsal olarak, daha satta yakın olması gibi. Böyle konseptlere dikkat ettiniz mi? Veya bunların hmm. radar ekoları açısından? Tabii ki onları da göz önüne alıyoruz. Sancar silahlı insansız bir deniz platformu olması sebebiyle özellikle bu anlamda insanlı platformların yapamayacağı görevleri yapmak, insanlı platformları tehlikeye atmadan Onların görevlerini yerine getirmesi açısından önem arz ettiği için tasarımımızda da bunların kesinlikle göz önüne aldık. Zaten e, arkada da göreceğiniz üzere baktığınız zaman bir insanın durabileceği bir e, veyahut da kullanacağı bir pozisyon yok gibi gözükmekle birlikte bütün bunlar tasarımda nazara dikkate alındı. Ee, bir taraftan da rejideki arkadaşlarımız Defense Turkey'den Cem Akala'nın sorusunu hazırlarlarsa ben de e, sevgili Seçil Özsoy'un sorularındaki Havelsan tarafına doğru evet. Deniz Bey'e doğru geçelim. Ee, Advent sistemini e, Seçil Özsoy'un sorusunda insansız bir sistemi uyarlarken e, bir farkı var mı? E, çok Nasıl bir süreç oldu? Kolay oldu mu Advent'i e, Sancar'a uygulamakta? Seçil Hanım'a çok teşekkürler. Yani, bu çok güzel bir soru. Ee, Advent'in e... Sistemi Advent yazılımından bahsedersek Advent yazılımını bir ürün ailesi olarak biz görüyoruz. Bu <gülüyor> ee, tarafından da bu şekilde görülüyor. Ee, ürün ailesi her boy gemide kullanabildiğimiz bir savaş yönetim sisteminden yani küçük botlardan büyük e, TCG Anadolu yani LED sınıfı büyük gemilere kadar kullanabiliriz. Ama hep insanlı. <gülüyor> i̇nsanlı. <gülüyor> Onun aracında kara versiyonları yani karada kullanabileceğiniz, kara kontrol, kontrol olarak kullanabileceğiniz veya gözetleme istimak olarak kullanabileceğiniz versiyonları, onun aracında havadaki platformlarda kullanabileceğiniz versiyonların yanında, e, Buzzfeed projesiyle beraber ve ile e, beraber işlediğimiz kapsamında e, Adventin ismi de Rota koyduk. Evet. E, Advent Rota'nın bu tip platformlarda insansız platformlarda da e, belli yetenekler sergilenmesi için. Bir türevini oluşturduk advent. Dolayısıyla hem diğer adventlerle, yani havadaki, karadaki ve denizdeki diğer adventlerle uyumlu olmanın yanında içerisinde bir takım karar destek, yapay zeka üniteleri barındıran, üzerindeki görev yüklerini de diğer gemilerde olduğu gibi kullanan, A destekli yetenek kapsamındaki açılmış olan kanalları da kullanması imkan tanıyan bir, üzerine bir advent sistemi koymuş olduk. Yapay zeka çok önemli. Havelsan'ın sadece deniz değil bütün sistemlerinde yapay zeka hep ön plana doğru çıkıyor. Advent'i Rota dediniz buraya e, uyarlarken. da yapay zeka ile örneğin ne gibi görevler böyle bir e, tabii ki şimdi değerli izleyicilerimiz kusura kalmasınlar. E, bu projelerde o kadar gizlilikler o kadar yüksek seviyede ki. Bize tabiri caizse böyle yılan gibi kıvırla kıvırla böyle bir kuple cevaplar vermeye, en azından ben gazeteci olarak onları almaya çalışıyorum. Bize böyle bir çok azıcık bir şey yapay zekayla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Ee, çok kısayla çok uzun arasında söyleyebilirim. Ben arada bir şey seçeyim. <gülüyor> buyurun buyurun lütfen. Şimdi bu platformlarda otonom kullanım ön planda ki e, sancağın en büyük özelliklerinden bir tanesi de o. otonom kullanım esnasında üzerinde bir görev yükünüz var. Bunu vermiş oldunuz ve buna vermiş oldunuz bir görev var. Görev yükünü kullanarak görev yükü dediğimiz şey belki e, izleyicilerimizden bilmiyor olabilir. Üzerine koyduğunuz silahlar, sensörler ve e, görev yükü diyoruz. Onları kullanarak icra edecek faaliyete ede, görev diyoruz. Ona tavsiye ettiğiniz görevi icra ederken üzerinde karar verici bir insan yok. Kendi başına vermiş olduğunuz görevi icra ederken bir takım kararlar vermesi lazım. Bu kararlar içerisinde e, kullanabileceğiniz birkaç alternatif var. Bunlardan bir tanesi kural tabanlı sistemler. Yani buysa, buysa, buysa bunu yap. Bunu gördüysen, bunu yaptıysan, bunu yaptıysan, bunu, bunu yap gibi. E, bu kuralar siz bulabilirsiniz. Bazı alanlarda da bunu yapay zeka ile, yani çeşitlendiğinde kurallar serisi bunu yapay zeka ile yönlendirmeniz mümkün. Dolayısıyla her ikisinin karma şeklini biz Adventrota'da görüyor olacağız. Yapay zekanın da gelecek askeri sistemlerde ne kadar önemli bir yere geleceğini de belki su üstünde Advent Rota evet. üzerinden Sancar'da evet. test edeceksiniz. Ortak bir soru var tabii ki Seçin'in sorduğu. Malum 25-28 Ekim'de Sağ Expo var İstanbul'da. Sancarı acaba görebilecek miyiz? Bir de burada silahlı insansız deniz araçları silahlar konusunda bir sempozyum olacak. Oranın da moderatörü benim. Ee, bu, bu yapılacak e, panelde e, Sizce mesela hangi konular ele alınabilir? Sancar'ın e, belki ilk lansmanı biraz saha Expo'da görebilecek miyiz? Ben de biraz toparlayıp soruyu sizlere sormak istedim. Aslında e, Deniz Bey ile daha öncesinde yaptığımız görüşmelerde biz Sancar'ın kendisini oraya götürmek istiyorduk ancak orada Sancarı sergilecek bir alan maalesef. Koca bir tekne değil kolay değil tabii ki. <gülüyor> kolay değil, dolayısıyla şimdi oraya bir sancarın maketini götürüp hem sancarı tanıtmak hem de aslında bir nevi lansmanını bu anlamda yapmayı düşünüyoruz. Saha Expo'daki tanıtım veya da bu icra edilecek faaliyeti gelirsek orada da aslında. Burada konuştuğumuz benzer konuların daha detaylı olarak sizin moderatörlüğünüzde orada yapmayı düşünüyoruz. Siz de bu konuda bize destek olursanız aslında çok seviniriz. Tabii ki. <gülüyor> önemli olan bakalım ne konseptler gelecek. Evet. Ee, bu sorular da muhtemel o e, panel için önemli bir altyapı evet. oluşturacak. E, bu soruların bir benzerleri de orada soracağız sizlerle konuşma imkanımız olacak. E, hazırsa eğer evet. e, Defense Turkey'den Cem Akalı'nın sorusunu alalım sevgili Cem'in sorusunu ve ondan sonra devam edelim. Sancarsida yapay zeka ve sürü görev kabiliyetine sahip olabilecek mi? Bu kabiliyetle beraber 10 ya da daha fazla insansız deniz aracı ya da silahlı deniz aracının üzerindeki silah ve sensör sistemlerinin tek bir mobil kontrol istasyonu veya gemi üzerinden kontrolü mümkün olabilecek mi? Evet, yapay ile ilgili çok önemli bir soru ee, sevgili Cem Akalın'ın yapay zekayının bir kısmını konuştuk ama e, bu tür SIDA'ların tek bir mobil kontrol kontrol istasyonu ya da gemi üzerinden kontrolü mümkün mü? Gemi kısmını konuştuk ama mobil istasyonla ilgili kontrol açısından neler söylemek istersiniz Deniz Bey? Ee, i̇ki tip kullanım şekli mevcut. Sizin de bahsettiğiniz bir bir tanesi bunu yer kontrol istasyonu üzerinden kontrol ediliyor olması veya ee, ...advent kullanan başka bir platform üzerinden de kontrol edilebiliyor olması. Ee, her iki durum için farklı. Bir de ayrıca... ...bunların tabii otonom kısmı için bahsediyorum. Yani otonom kullanım modundaki durumdan bahsedersek... E, ...siz ona bir görev veriyorsunuz. İsterseniz gemideki advent üzerinden verin, isterseniz... ...yer kontrol istasyonu dediğimiz sahildeki mobil yer kontrol istasyonu üzerinden verebilirsiniz. Bir görev verdikten sonra otonom şekilde kendisine... Bu görev icra ediyor ve icra ederken ki bir takım raporlamalarını aldığı bilgileri de e, ana istasyonuna e, geri gönderir vaziyette oluyor. Bu moddayken e, herhangi bir birden fazla otonom e, şekilde çalışacak sancıları görevlendirmeyi herhangi bir engel yok. Dolayısıyla istediğiniz miktarda elinizde ne kadar varsa hem advent üzerinden hem de yerdeki kontrol istasyonu üzerinden otonom olarak görevlendirebilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Olur. Bu arada Rijideki arkadaşlarıma da ben e, C4 Defense'ten Mahmut Börükbaş'ın sorusunu hazırlamalarını rica edeceğim. Buyurun Deniz Bey. Ben bir ekleme daha yapıyorum. Lütfen, üzerine. lütfen. Bu, bir de uzaktan kontrol tabi bot var, e, Sancar'ın. E, uzaktan kontrol modunda ise kullandığınız gemiden de kullanabilirsiniz, sahilden de kullanabilirsiniz. Bu modlarda tabii ki birden fazlayı kontrol etmek için, yani uzaktan kontrol ettiğinizde bunun bir pilotajı gerekiyor. Yani üzerinde bir kaptan olmadığı için o kaptanı bunu kontrol edecek kişinin de sahilde olması gerekiyor. Dolayısıyla aynı anda, birden fazla eğer botu kullanmak istiyorsunuz ve bunlar farklı lokasyonlarda ise onları kullanacak şekilde, o kadar miktarda kaptanda bulunduruyor olmanız gerekiyor her durumda. Ama otonom moda geçtiğinizde, onu kontrol eden yer kontrol istasyonu veya advent gemideki advent üzerinden istediğiniz sayıda, iletişim kanallarının el verdiği oranda istediğiniz sayıda Sancar'ı kullanmanız mümkün. Cem Bey'in sorusunda e, hem mobil istasyon hem advent üzerinden e, kontrolünü Sancar'ın konuşmuş olduk. Bu da olayın bir başka boyutu olmuş oldu. Bu arada tabii ki e, C4 Defense'den Mahmut Bölükbaş'ın sorusu hazırsa lütfen alalım. C4 Defense'den e, değil. Biraz sonra tekrar geleceğiz. Bu sistemlerle ilgili benim merak ettiğim konulardan biri de sürü konsepti olacak. Bir sürü mümkün mü? Çünkü İHA'ların bir sonraki aşaması örneğin tekilden boyutlar küçülüyor ve bir sürü konseptine geçiliyor. Bu da olayın muhtemel yazılımıyla ilgili çok farklı bir boyut. Sizce bu şimdi büyük büyük araçları görüyoruz. Muhtemel bunların daha da büyükleri olur ama sürü açısından ne düşünüyorsunuz? Aslında Advent'in imkan kabiliyetleri kapsamında bunun yapılabileceğini biliyoruz. Konseptsel olarak da hareket alanında kullanırken sürü tekniğinin çok büyük faydalar sağlayacağını kullanacağı biliyoruz. Bu anlamda da Advent'in bu imkan kabiliyetinin olduğunu veya bu en azından yazılımının devam ettiğini biliyoruz. Deniz Bey sanırım bu konuda daha detaylı şeyler ifade edecektir bize. Ben gene çok e, özet bir bilgi vereyim. Advent'e güncelleme geldi, e, sürü, Advent güncellemesi, <gülüyor> sürü güncellemesi geldi. <gülüyor> Hemen download ettik hazırım. Havesan'a bir sürü güncellemesi geldi demek daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü e, bildiğiniz gibi e, e, Havesan, Baha ve Barkan ile e, zaten otonom sistemlerdeki çalışmalarını sürdürüyoruz. E, bunların sürü olarak birlikte hareket etmesiyle ilgili arka planda çalışmaları da vardı. Şimdi Sancar'ın da e, denize inmesiyle ve göreve başlamasıyla birlikte aslında bu sürü yeteneğine biz Sancar'a da dahil etmiş olacağız. Yani hem bahar, en barkan, yani karada ve havada bunlar insansız araçlarla beraber denizde olan e, bir e, deniz aracında birlikte kullanılması, sürü halinde kullanılması e, e, mümkün olacak. Yani bildiğiniz gibi yerel haber bu kapsamda. <gülüyor> E, sayısal asker veya sayısal harp sahası ile ilgili bir konsepti var. Bu konsept üzerinde de çalışılıyor. Yani bütün bu araçların birlikte kullanılabilirliği, bunların bir kısmının sürü olarak veya bir deniz aracının, insans deniz aracının, insans aracının kullanması veya kar aracının kullanması, uzaktan gene kontrol ediyor olması gibi takım konseptler çalışılıyor. Bu kapsamda bir takım arka plan mühendisliği çalışmaları da yapılıyor. Dolayısıyla söylediğiniz şey Advent'e bir sürü yüklemesinden ziyade Hava sürü konseptine aslında bir sürü müklemesine beraber Sancar'ı dahil etmiş oluyoruz. Tabii biraz önceki Cem Akal'ın Defense Turkey'den sorusunda şöyle bir nokta vardı, onu biraz es geçmişiz. Tekrar bir sormak evet. isterim. Örneğin işte yapay zeka var, Advent var, mobil istasyonlar var. Bu sürü kabiliyetini örneğin 10 Sancar olsa denizde Bunları bir beraber tek bir mobil istasyondan kontrol edebilmek veya gemiden kontrol edebilmek advent mümkün hale gelecek Biliyor. sorusu. E aslında yani, otonom moddayken sayı sınırımız yok. 10 veya sayı daha işte, sayı yok. Evet. yok. Yani iletişim kanallarının imkan verdiği oranda sayıda e, otonom modda görev planlama, bu görevlerle ilgili rapor edilenleri algılama, bunları sergileme, bunlarla ilgili karar destek modüllerini çalıştırma imkanı var. Ama demin dediğim gibi eğer uzaktan kontrol botundaysanız, emniyetli seyir için mutlaka bir kaptanın kontrol ediyor olması lazım botu uzaktan. Ve o kapsamda birden fazla botunuz varsa, birden fazla da kaptan kullanmanız gerekecek. Bu şekilde çok sayıda sürü konseptinde yapmış oluyorsunuz. Eğer hazırsa Mahmut Börükbaş'ın C4 Defense'den o soruyu alalım lütfen. Öncelikle Tolga Bey ve değerli misafirlerine merhaba diyorum. Benim iki sorum olacak. Bunlardan birincisi Yonca on'u. Yonca Onu zaten süratli ve sağlam platformlar üretmesiyle tanıyoruz. Bu Sancar'ın platformunu biz hava araçlarından, deniz karakol uçaklarından ya da helikopterlerden atabilecek miyiz? Paraşütle ya da herhangi bir başka yöntemle uzak görevlerde kullanılabilecek mi Sancar? İkinci sorum Deniz Bey'e, Havelsan adına. Normalde advent ihracat değeri yüksek bir sistem. ihraç edildiği ülkeler mevcut. Ve Sancar sistemi de advent sistemiyle gömülü olarak müşterilere sunulacak. Başta Deniz Kuvvetleri olmak üzere. İhraç değeri söz konusu olduğunda müşterilere, kullanıcılara advent gömülü sistemiyle mi sunulacak? Yoksa arzu eden ülkeler bunu kendi mevcut tercih ettikleri sistemlerle değiştirebilecekler mi? Böyle bir modifikasyon düşündünüz mü? Ben çok teşekkür ediyorum, ee, İyi yayınlar diliyorum. Evet, C4 Defens'ten sevgili Mahmut Büyükbaş'ın sorusu. Örneğin havadan denize bu tür, tabi Sancar bayağı büyük, bunu taşımak için ciddi bir hava aracı gerekebilir. Örneğin havadan atıp denize veya büyük bir helikopter düşünün, böyle bir konsept olabilir mi acaba diye soruyor. Evet, ee, teşekkür ediyorum. Tolga Bey, bu, bu anlamda şunları da söylemek isterim. E, öncelikle c 4 Defense'in bu anlamdaki tespitlerine tamamen katılıyorum. Biz ee, Yonco'nun ortaklığı olarak Türk Deniz Kuvvetleri'ne, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ve diğer ülkelerin bu tip ee, kuruluşlarını, botlarımızı e, teslim ettik. Ve bu botlarımız hali hazır itibariyle faal olarak görevlerine devam ediyor. Yine deniz kuvvetlerimizin ve sahil güvenlik komutanlığımızın envanterinde bulunan botlar mavi vatanın farklı noktalarında görevlerini başarıyla yerine getiriyorlar. Bu da bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. Sorunun cevabına gelirsek bu anlamda Sancar gibi insansız platformların havadan, belirli bir harekat sahasına, helikopter veya da uçaktan atılmasına yönelik konseptleri biz de değerlendiriyoruz. Bunun için düşünüyoruz, çalışmalarımız devam ediyor. Ancak burada bence dikkat edilmesi gereken en önemli husus e, Sancar gibi insansız deniz araçlarının üzerindeki hassas elektronik sistemlerin e, bu tip e, hava vasıtaları vasıtasıyla atılırken e, oluşabilecek hassasiyetleri çok dikkatli çalışmak gerekir, gerektiğini düşünüyoruz en azından. E, aslında dünyada uygulanan genel konsepte baktığınız zaman e, bu tarz e, platformlar genellikle intikal vasıtası olarak kullanılan platformların havadan hareket sahasına bırakılması şeklinde oluyor. Bizim de bu anlamda çalışmalarımız halen devam ediyor. Eğer tabii ki biz buna gani olursak böyle bir kopsiyet üzerinde düşünürüz ve yeri geldiği zaman da bunu başarabiliyorsak zaten siz de denizde görüyor olursunuz bunu yaparken. Böyle bir görev verilirse böyle bir imkanı siz mühendislik açısından yapabilirsiniz diyor. Bir ekleme yapayım müsaadesi. Lütfen lütfen karaya atmadığınız sürece. Evet, karaya <gülüyor> atmadığınız <gülüyor> o zaman paraşüt takarak artık yani, <gülüyor> denize attığınız sürece meskip muhtemelen yok. bir menüsü çözüm bulunacaktır. Bulunacaktır. <gülüyor> şey. e, sevgili Mahmut'un ikinci sorusu da e, tabi Advent sistemi var. Advent'in ihracatında bir gömülü bir e, ne istiyor o ülke? Bütün özellikleriyle mi veriyorsunuz? E, ben de biraz ekleme yaparak bu soruyu sormak istiyorum veya Advent olmasın kendi sistemin var diyor. Bunu uygulayabiliyor musunuz bu soruyu sormak? Önemli çünkü, sistem açısından. Ee, Sancar'ın başka ülkelere pazarlanması, onlar tarafından kullanılması aşamasında bizim e, Yonca Telsanesi ile Sancar demeyeyim, daha önceki bir takım projelerin evet. içinde çok bir birliklerimiz var. Bayağı e, geçmişe dayanan bir işbirliğimiz var. Bu kapsamda, o işbirliği kapsamında zaten bunun e, başka bir ülkeye pazarlanacağını veya satılacağını, onun isteklerine uygun şekilde yeniden konfigüre edileceğini ve yeni fonksiyonlar kazandırılacağını zaten daha önce konuşmuştuk öncekiyle birlikte. E bu kapsamda verdiğimiz de buna bir paket olarak veriyoruz. Bu paket içerisinde buna bir takım yetenekleri kazandıran Advent savaş yönetim sistemi veya Advent rota dediğimiz bunun mini versiyonunda <gülüyor> mutlaka oluyor olacak. Tek farklılık burada o ülkenin bu botta yapmak istediği fonksiyonlara yönelik olarak konfigürasyonda yani üzerine koymuş olduğumuz görevli konfigürasyonu değişik olabilir. Ee, Advent'te bunların hepsini karşılayacak yetenekte olduğu için biz, e, siz Advent kullanmayın, başka bir üzerine yazılı kullanın şeklinde pazarlayabileceğimizi düşünmüyorum. Öbür türlü bot tabiri caizse, e, oyuncalık tarafından zaten yapılıyor evet. konuyor evet. Onun aklını katan diğer e, SIDA sistemlerinden de ayrılan Advent. Bizim farkımızı yaratan bir özellik olarak ortaya çıkıyor aslında Advent falan bu açıdan da önem arz ediyor. Bu arada rejideki arkadaşlarımız da son e, gazeteci arkadaşımız Turdef'ten Özgür Ekşi'nin sorusunu hazırlarlarsa e, hazır olduğu zaman da o soruyu alabiliriz. E, ben de bu açıdan e, ihracat başarısı umarım Deniz Kuvvetleri'ndeki gösterici başarıdan sonra çünkü e, Türkiye bir yere ihraç ederken ilk gelen soru silahlı kuvvetler Türk Silahlı Kuvvetleri kullanıyor mu? Geri dönüşler çok önemli. Deniz Kuvvetleri'nin tecrübesiyle birlikte bu Tahminimce daha da yoğrulup farklı noktalara, yeni konseptlere çok hızlı bir şekilde ulaşacak diye düşünüyorum. Onlar da herhalde Advent'i tercih ederler diye. Ee, öyle tahmin ediyoruz. Yani bu gerçekten e, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığımızın e, gerçekten çok güzel bir vizyonu. E, bu vizyonun başlamasıyla beraber Türkiye'de farklı konfigürasyonlarda farklı görev yeteneklerine sahip sidaların e, gene Savunma Sanayi firmalarımız tarafından geliştiriliyor olması bu çeşitliliği de gösteriyor. Bunların tabii Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmasıyla birlikte ilave kullanım konseptleri, ilave konfigürasyon önerileri de muhakkak gelecektir. Bu çeşitliliği yaratmış olması sebebi ben yine hani herkesin huzurunda Sorma Sanayi Başkanlığımıza ve bunu destekleyen Deniz Araçları Daire Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Evet hazırsa şimdi Turdef'ten Özgür Ekşi'nin sorularını alıyoruz. Birden fazla sorusu var. Ee, Özgür sorularını soracak, arkasından o soruları beraber konuklarımıza detaylandıracağız. Merhaba Tolga. Sayın izleyicilere, sayın konuklara da saygılar sunuyorum buradan. Bilen bilir, benim birden fazla sorum olur. O yüzden biraz daha kağıt hazırlayarak geldim. Önce Yonca tarafına sormak istediğim bir soru var. İnsansız su üstü araçlarında Türkiye'deki ilk çalışmalar daha dar, daha kısa platformlarla başlamıştı. Sonra bunlar teknoloji arttıkça, büyüdükçe, imkanlar, ihtiyaçlar arttıkça büyümeye başladı. Acaba bu konuda onların beklentisi, vizyonu nedir? İlk merak ettiğim konu bu. Yonca Onuk, yurt dışında pek çok ülkeye ihracatı olan bir e, firma. E, dünyanın dörtte üçü de denizlerle çevrili olduğuna göre, ve Afrika'ya da bazı çalışmalar olduğunu, ihracat çalışmalarının olduğunu da duyduğumuza göre acaba onların aklından geçen bir e, pazarlama stratejisini, hedef e, bölgeleri duyabilir miyiz? İlk duymak istediğim soru, yanıtlar bunlarla ilişkin. İkinci olarak, Havelsan daha öncesinden itibaren Genesis'le ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı ve bunu şimdi A destekli muharebe ortamına taşıdı, ADVENT ile ve Sancarın da aslında en önemli özelliklerinden biri, üzerinde bulunan Advent. Şimdi hepimiz biliyoruz ki muhareb, muhabere olmadan muharebe olmuyor. Advent aslında bunun en önemli taşlarından birini yerine getiriyor. Merak ettiğim konuyu şöyle tekrar okumak istiyorum herkes için. Advent'in su üstü platformlarında hava sahasında özellikle taktik resimde sağlayacağı fark ne? İlk merak ettiğim şey bu. İkincisi, deniz kuvvetlerinin ne tür ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyorsunuz? Üzerinde advent bulunan bir su üstü platformu ile kontrol edilen saha genişler mi? Sabit alının kontrol etkinliği mi artar? İkisi birden olabilir mi? Harp sahasının insandan arındırılması kuvvetlerin gelecek vizyonuna ön, vizyonun önemli bir parçası. İnsanlı-insansız ortak ekip çalışması konusunda Havelsan'ın bu çalışması su üstü platformları ne kazandıracak? Havelsan'ın birbirinden farklı yapıdaki insansız sistemleri birlikte çalışma faaliyetleri devam ediyor. Bu çalışmalar sonucunda Sancarlar, sürü halinde davranıp önceden belirlenmiş koordinatta otonom operasyon gerçekleştirebilecek mi? Bu sürü çalışmalarına insansız kara ve hava araçları katılabilecek mi? ADVENT'in bu çerçevede kara araçlarına ve hava platformlarına entegre edilmesi düşünülüyor mu? Burada yapay zeka nasıl bir rol oynayabilir? Şimdi her iki tarafa da sormak istediğim birkaç soru var. Önce burada bir açıklama yapmak istiyorum sorunun temelinin nereden geldiğini. Ee, geçtiğimiz aylarda Ağustos ayının sonunda Basra Körfezi'nin açıklarında bir insansız deniz aracını... Ee, İranlılar ele geçirdiler ve bunu kendi kıyılarına çekerlerken Amerikan Deniz Kuvvetleri, Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birlikler buna engel oldu. Burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Bu araç, insansız araç, uluslararası sulardaydı. Ve uluslararası sularda içinde evet. insan bulunmayan bir araç sahipsiz sayılıyor. Burada bir hukuki bir sorun ileride önümüze çıkacak gibi görünüyor. Ben öncelikle bu konuya bir dikkat çekmek istiyorum. Ve sorum da şu, platformların saldırıya uğradığını haber vermekten, kendini savunmasına veya içindeki değerli yazılımları ve donanımı imha etmesine kadar karşı önlemler var mı, düşünülüyor mu? Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili Özgür'ün sorularını dinledik. Uzun uzun 7 tane sorusu var Özgür'ün. Özgür'le de zaman zaman canlı yayın yapıyoruz. Gerçekten enteresan noktalara temas etmiş. Hemen Yoncu Onuk tarafıyla ben, ben hızlı hızlı sorayım. Tabii ee, uzun tabii, sorular hakkında tutmak <gülüyor> çok güç. Ee, sizler için Sida vizyonu nedir? Kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi biz e, Sancar Sida'yı tasarlarken öncelikle e, son kullanıcının e, ihtiyaçlarını dikkate alarak platformu tasarladık. Ve ona göre de e, görev yüklerini belirledik. E, sektöre baktığımız zaman e, insansız deniz araçlarındaki eğilim daha büyük platformlara doğru yöneliyor. Bunun da sebebi aslında insanlı platformların bekasını sağlamak, artık insanlı platformları tehlikeli sahalara sokmamak. Bu tip bir ihtiyaç ortaya çıktığı zaman da inşa edeceğiniz insansız deniz aracının aslında biraz daha denize dayanıklı olması, uzun süreler e, hareket alanında kalması söz konusu olduğunda, Platformun da bu anlamda büyümesi gerekiyor. Biz bu anlamda da sektörü takip ediyoruz ve imkan kabiliyetimizde olan platformların ileride ihtiyaç duyulduğunda ve son kullanıcıdan talep edildiği şekliyle daha da büyüterek piyasaya sürmeyi veyahut da onların kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Yani Gerçekten gelecek bu tür insansız sistemlerde, platformlarda. Evet daha da bunlara... büyüklerinde aslında ve bazılarında aslında duyuyoruz çeşitli ülkelerden hayata geçirilmiş veyahut da halen deneme aşamasında olan. Dolayısıyla biz de aslında platformlarımızın imkan kabiliyetleri nispetinde büyüterek insansız olarak göreve sunmayı düşünüyoruz. Özgür'ün ikinci sorusu yine sizle ilgili. Afrika için pazarlama stratejiniz soruyor kısaca ama özellikle Türkiye'nin TB2'lerde Afrika'da çok müşterisi ülke olmaya başladı. Bu açıdan farklı bir stratejiniz var mı Afrika açısından? Yani aslında Afrika açısından değil her yer açısından farklı stratejileri öngörüyoruz biz. Aslında bu yola insansız deniz aracı özelinde Havelsan'la birlikte çıktık. Dolayısıyla pazarı ve ihtiyacı Havelsan'la birlikte belirliyoruz ve stratejilerimizi ona göre ortaya koyuyoruz. Burada en önemli olan husus ihtiyaç sahibinin neyi istediğini, nasıl istediğini ve hangi hareket alanında ne şekilde kullanacağını iyi anlamak. Bu anlamda da ona göre tasarımı birlikte yapıp ihtiyacı ortaya koymak oluyor. Bu anlamda da biz her pazarda bu Afrika olsun Asya Pasifik olsun veya da Körfez ülkeleri bölgesinde olsun. Avelsan'la birlikte iş birliği içerisinde bu pazarlama stratejisiyle birlikte yürütüyoruz. Ee, sevgili Özgür Ekşin'in sorduğu sorulardan biri de Advent'le ilgili ve buradaki taktik resimle ilgili. Çünkü e, bir isterseniz izleyicilerimize taktik resim nedir? Advent'le bağlantısına böyle bir kısaca bir anlatabilirseniz onu çok sevinirim. Taktik resim bir Özel bir terminoloji, yani e, savunma sarayında olmayanların hani pek vakıf olmayacağı, bilmeyeceği bir terminoloji olabilir. Taktik resimden katsınız e, bir savaş gemisinin e, veya bir komutanın, karar vericinin önünde o sahada olan gemileri, uçakları, işte diğer birlikleri vesaireleri görebildiği bir e, resimden bahsediyoruz. Bu resim derken fotoğraf gibi anlaşılmasın, dinamik olarak değişen ve o sahadaki kişilerin e, konumlarını, yerlerini ve cinslerin, tiplerinin, gerekirse isimlerin belli olduğu bir e, resimden bahsediyoruz. Bu resim sayesinde, taktik resim sayesinde karar vericiler, ister gemideki komutan olsun, ister karargâhtaki komutan olsun, karar vermesini kolaylaştıracak bilgi sergilenmesini sağlıyoruz aslında. O bilgi sayesinde kimin dost, kimin düşman olduğunu, ne yapılması gerektiğini, nasıl hareket edilmesi gerektiğini karar vermesini sağlayan resim diyelim buna. Dinamik olarak da değişiyor. E, tüm komuta kontrol sistemleri, sadece Advent'e has değil konu, tüm komuta kontrol sistemlerinin bir taktik resmi oluşturma özelliği zaten var. Ee, Advent'in bu taktik resmi oluşturduktan sonra veya diğer komuta kontrol sistemleri oluşturduktan sonra bir karar verilmesi gerekiyor. Yani komutanın bir karar vermesi gerekiyor ama bu resmi oluşturduğunuz yerde insan yoksa ne olacak? İşte Advent bunu sağlıyor. O taktik resimden çıkarıp, yaparak o bilgiler çerçevesinde kararı kendisi veriyor. Yapay zeka Yapay zeka veya kural destekleri e, takım yöntemler e, Peki Deniz Kuvvetleri bu tür sidalarla birlikte ne tür ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor? Çünkü mevcut bu SİDA projelerinde her birinin aslında uzmanlaştığı farklı farklı alanlar var. E, e, söylediğiniz gibi yani bu... E, Türkiye'deki savunma sanayi tarafından üretilmekte olan şu an bildiğimiz kadar da dört tane farklı SİDA var. Bu dört farklı SİDA'nın da özelliklerine çok detaylarına girmeyeyim ben ama her birinin hem ortak bir takım yetenekleri var hem de birbirinden farklılaştıran yetenekleri var. E, savunma Sanayi Başkanlığı'nın bu şekilde bir kurgu yapıyor olmasının gerekçesi de e, bunun her türlü görev olduğu için aynı anda denenebilmesini Deniz Kuvvetleri tarafından sağlamak aslında. Daha sonra hangi görevlerin birlikte kullanılabileceği, hangilerin daha iyi kullanılabileceği veya mevcut hepsiyle ilgili yeni görev konseptlerinin belirlenmesi kapsamında Deniz kuvvetlerinin girdilerinde de daha sonra bize ve savunma sanayi başkanlığına sağlıyor olacaktır diye düşünüyoruz. E, peki bir başka sorusunda da biraz daha ben değiştirerek sormak biraz açıklayıcı anlamda istiyorum. E, i̇zleyicilerimiz de video yapıyoruz insansız İHA sistemleri. Ya işte TB2 alalım, ANKA alalım tamam değil insanlı uçaklar da lazım. Bunlar bir sistemin bütünleyici parçaları. Aynı şey için deniz içinde geçerli mi? Yani sadece insanlı veya insansız sistemlerle bunun biraz entegrasyonuyla ilgili birkaç bir şey söyler misiniz? E, tabii bu insansız deniz araçlarının birden fazla kullanım konsepti var. Bir tanesi yalnız başına veya sürü halinde kullanılıyor olması. Bir diğeri de genel harp sahasında konseptlerden bir tanesi. Genel literatürde de bulabileceğiniz konseptler. Bir ana gemiyle birlikte bir veya daha fazla insansız deniz aracının kullanılıyor olması. Yani belli boyuttaki gemilerden atab denize gönderebileceğiniz veya atabileceğiniz veya taşıyabileceğiniz miktarda SIDA'yı siz harp sahasına götürebilirsiniz. Ve harp sahasında onu götüren ana gemi ve diğer gemilerle birlikte müşterek bir harekat planlayıp yönetebilirsiniz. Yani şöyle varsayın, harp sahasına bir gemi gönderdiniz. Büyük bir gemi olduğunu varsayalım. Bunu TCG Anadolu gibi. İçerisinden 10 tane daha üzerinde silah küküyor olan e, SIDA'lar çıkıyor. Dolayısıyla artık siz bir gemi değil, o bölgede 11 gemi olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu tip avantajlar, onların birlikte kullanılmaya ilgili bir takım taktikler, bir de geliştirilmesi bu safhada e, sağlanıyor olacak. E, ortakta bir soru var tabii, e, gerçekten gündemde olan bir soru. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde e, İran'da Basra Körfezi'nde Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir... E, insansız deniz aracı, işte o yelken sistemiyle falan farklı bir konseptleri var. İran'ın eline geçti. Peki ee, diyelim ki düşmanın eline geçti. Kendini imha edebiliyor mu? Hukuksal açıdan ne oluşuyor? Bunlarla ilgili nereye, hangi platforma oturuyor? Bunun böyle bir araştırması var mı sizlerde? Yani şöyle aslında ee, bu tip acil durum senaryolarını biz çalışıyoruz şu anda. Gerek bu bir ee, harekat sahasında muhasamat döneminde muhassam tarafından platformun ele geçirilmesi olsun. Veyahut botun kendinin içerisinde bir emerjensi durumun söz konusu, bir arıza, meydana, arıza meydana, meydana gelmesi, yangın çıkması gibi böyle acil durum senaryolarını çalışıyoruz. Bunun üzerinde düşünüyoruz neler yapılacağımızı sistematik olarak ortaya koyuyoruz. E Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi muhasamat sahasında muhassam tarafından bu botun ele geçirilmesi durumu söz konusu olursa botun kendini imha etmesi içindeki yazılımların bir takım farklı donanımların korunması açısından önem arz ediyor. Bunu da düşünüyoruz aslında. Bu da bir çözüm noktası olarak aklımızın bir kenarında. Muhtemel Savunma Sanayi Başkanlığı'nın hazırladığı bu isterler içerisinde de muhtemel bunlarla ilgili bazı şeylerin herhalde ben olacağını <gülüyor> hizmete girdiği zaman tahmin ediyorum ama tabii sizlerden bu kelimeleri duymak haklı olarak kolay değil. İşin gizlilik tarafı karşı tarafa da herhangi bir şekilde bir kelime vermemek gerekiyor. Bunlar önem arz ediyor. Belki Yavuz Bey'e bir ekleme yapmak lazım. Hani biraz da esprili olarak yakalanırsa ele geçirilebilir. Şey hareket <gülüyor> evet. yakalarsanız öyle geçirebilirsiniz. Kaç da. nat yaklaşık sürati süratı? E, Sancır'ın e, uzaktan kumanda modunda sürati 40 nat'ın üzerinde. 40 nat'ın yani onu kilometreye e, benim gibi kilometreye çevirirsek 1.85 e, ile çarparsak 80 kilometre diyelim. Yakın buna. gibi çok deniz açısından çok ay, önemli bir sürat. 40 süre. nat'lar sizin için çok normal <gülüyor> süratler Yonjo'nun hazırladığı hızlı botlar açısından ama deniz araçları açısından 40 nat Gerçekten böyle bir aman Allah, buna kadar hızlı diyebileceğiniz bir sürat. Bu arada tabii sürü konusuyla ilgili de sevgili Özgür'ün sorusu var. Sancar'ın sürü versiyonuyla ilgili biraz önce konuştuk ama ileride bu konseptler farklı farklı aşamalara geldiği zaman gerek e, Advent Rota üzerinden gerekse sizin hazırlayacağınız sistemlerle de bir sürü operasyonunda mümkün olduğunu belirtmiş olalım izleyicilerimize. Evet e, benim tabii merak ettiğim konulardan bir tanesi de e, Sancar'la ilgili gelecekte bir pazarla birlikte çünkü bugün Baykar'a bakıyoruz 25 ülke oldu yanlış atalım çünkü her gün yeni bir revizyon geliyor ben de ipin ucunu kaçırmış durumdayım e, ben eminim ki Türkiye'de bu konuda yeni bir ee, başarı sayfası önümüzdeki yıllarda açacak. Ee, Deniz kuvvetlerine ne zaman teslim etmeyi planlıyorsunuz Sancar'ı? Sancar'ın şu anda e, testleri, devam testleri devam ediyor. Ee, otonomi... Ne aşamadasınız testler ilgili? E, testler aşamasında şu anda otonomiyle ilgili testleri e, icra ediyoruz aslında. E, bot'un yazılımsal ve uzaktan kullanım e, şekillerine yönelik olarak testlerimizi tamamladık büyük ölçüde. Şu anda otonomiyle ilgili testleri yaklaşık işte bir aydır Devam ediyor. Bunları tamamladıktan sonra herhalde önümüzdeki senenin ortalarına doğru veya yaza doğru Sancar'ı teslim etmiş olacağız. Benim de tahminim o tarihlerde teslim etmiş olacağız. Bu Biz tabii mi? Deniz Kuvvetleri'nde beraber herhalde çalışmaların sahada devam edecek diye tahmin evet. ediyorum. Tabii. Onların geliştirecekleri yeni taktikler, konseptler Sancar'a uygulanacak diğer SIDA sistemleriyle birlikte. Deniz Kuvvetleri sonrasında herhalde bir sipariş aşaması. Yani siparişlerken bunlar tabii sipariş edilmiş ama daha miktarlı siparişler tahminimce gelecek gibi. Onlarla ilgili beklentileriniz, öngörüleriniz neler? Tabii ki şöyle bu proje kapsamında Deniz Bey'in de daha önce ifade ettiği gibi 4 tersaneye farklı görevler tevdi edilmiş durumda. Bunları hep birlikte çalışıyoruz. Günün sonunda Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacına cevap verecek platform tercihine bağlı olarak bu görevler asil görevler ve ek görevler olarak Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine sunulacak. İnsansız Deniz Araştırı ile. Baktığımızda herhalde bu sayının iki haneli rakamlar çerçevesinde olmasını düşünüyorum ama tabii ki bu gene dediğiniz kuvvetlerinin hareket ihtiyacı kapsamında belirlenecek bir rakam olacaktır. E, tabii ki ne oldu? İnsan savağı araçlarında Libya'da daha tabii Türkiye'nin yaptığı operasyonlar, sınır ötesi operasyonlar sonrasında Libya, Kanada Ukrayna ve çok çok farklı görevler meydana geldi. Tabii ki savaşlar olmasın, savaşsız çözülsün evet. ama Barış zamanında da çok güçlü olmak zorundayız. Teknolojiyi izlemek zorundayız. Ben eminim ki Deniz Kuvvetleri de şu sıcak günlerde bile farklı farklı konseptler silalar için düşünülüyordur. Bu araçlar deneme amaçlı küçük miktarlarda hizmete girince ben bu konseptlere arka arkaya bir sürü şeyin ekleneceğini tahmin ediyorum ki dünyanın da gidişatı herhalde bu yönde. <gülüyor> Demin bahsettiğiniz gibi, belki bu kullanım konseptlerinin belirlenmesi, deniz kulitlerin kullanımı sonrasında belki boyutu ile ilgili küçültme, büyütme, yeni görevlerin eklenmesi gibi bir takım durumlarda ortaya çıkabilecektir. Onlara yönelik yine e, savunma sanayindeki tersanelerimiz diğer firmalarımız herhalde çözüm üreteceklerdir diye tahmin ediyoruz. Ama önemli olan kullanıcının e, burada bizim hayal edip düşündüğümüz ve onların bize belirlediği fonksiyonların ötesindeki yeteneklere ilaveleri varsa Soğuma sanayi olarak onları da yerine getirmeye hazırız. İşte son günlerde doğal gaz boru hatları denizin dibinden geçiyor ve bir anda patlamalar oluyor. Belki de bu tür sidalar oralarda devreye gezecekler. Çeşitli başka otonom sistemlerle belki birebir kontrol edecekler. Sonuçta bu kadar uzun bir alan içerisinde gemi çalıştırmak, kontrol etmek havadan bile olsa pek kolay değil. Belki de yeni görevler bunlar olacak. İşte dünyanın gelişmeleri sizi nereye doğru, rüzgar nereye doğru atıyor. Her an bunları yapacak, altyapıya zaten şirketlerimiz sizler yoncu yonluk olsun, olsun. İnsansız deniz araçları olarak belki alta geçeceğiz. Gideceğiz. Belki de önümüzdeki yıllarda böyle bir programı konusu tamamen deniz altındaki insansız sistemler olacak. Ki bunlarla da ilgili epey bir gelişme söz konusu. Şimdi bugün Tuzla'daydık. Tersane ortamında ilk defa bu canlı yayınlarımızı da sahaya taşımış olduk. Çeşitli aksaklık da olabiliyor. Önemli değil. Bu, bu tür zaten yayınlarımızın hepsi sosyal medya mecraları üzerinde yayında. Kesilen yer olabilir. Bunlar birleştiriliyor sonra sizler girip bakabilirsiniz. Bu arada tabii ki soruları verirken de bazı teknik aksaklıklarımız oldu. Kusura kalmayın tekrar onlar için de. Sevgili Cem Akalı'nın Defense Turkey'den sorusu. E, yarıda kesildi. Aynı şekilde C C4 Defense'den Mahmut Bölükbaş'ın e, ben onları tekrar etmeye çalıştım soruları. Umarım cevaplar gelmiştir ama e, sağ olsun gazeteci arkadaşlarımız, savunma editörlerimiz çok iyi sorular hazırlamışlar. E, açıkçası ben sadece soruları ilettim. Aklıma gelenleri de iki değerli konuğuma sormuş oldum. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben tekrar iki konuğumuza da ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili Yonca Onuk e, tersaneleri burada genel müdürü Yavuz Arasa Yavuz Bey ev sahipliğiniz için de teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür ederiz, Ayrıca Havelsan Arge ve platform entegrasyon direktörü Deniz Remzi Dumluya da Deniz Bey sizlere de çok teşekkür ediyoruz sorularımızı gayet iştenlikle e, cevapladınız umarım izleyicilerimizin aklında silahlı insansız deniz araçları SIDALAR konusu biraz daha açılmıştır ne farkları var neler konuyor. Ben eminim ki ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda en az Türkiye'nin İHA'ları kadar sidalarında konuşacağız. Hatta bol bol eminim ki başka ülkelere de ihraç edildi. Bu haberleri de sizlerle paylaşacağız. Çok teşekkürler bizleri izlediğiniz için. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.